Arkadaşlar, Geri gece sohbeti yayınına hepiniz hoş geldiniz. E, şu anda canlı yayın yani yapamıyorum. Canlı yayın özelliği Kullanılmıyor e, diye bir şey yazıyor. O yüzden bu videoyu e, ilk gösterim olarak atacağım YouTube'a. Şu an e, ben hep gece sohbeti Yayınlarını gece açtığım için zaten saatte şöyle gecenin 1.5 e, 1.18 saatimde de yazıyor zaten size ters gözükebilir evet ee, bu ikinci sohbet yayınımızda önceki sohbet da biliyorsunuzdur izlemişsinizdir ee, artık arkadaşlar videolar daha çok yavaşlayacak yani eskisi gibi öyle çok hızlı video atmayacağım falan hani bugün bir tane attım dün de bir tane attım ee, şimdi bu yüklenecek zaten 30 insan 2021 tarihi olarak ee, arkadaşlar yani eskisi gibi videolarımız çok hızlı gelmeyecek artık Hani mesela e, bir iki hafta önce falan e, YouTube'da abone kazanma ilesine atmıştım kanala. E, onu da izlemişsinizdir. Ondan bir iki üç hafta e, sonra da boks yapmayı öğrenmek diye bir video atmıştım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Birazcık ağrıyor ya başım ağrıyor. Hazır. Ee, bazen video yüklemekte sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bazen e, normale dönüyor falan. E, bilgisayarla alakalı tamamen olaylar. Ama e, ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani kanalı boş bırakmamaya çalışıyorum şu an. 2 hafta falan geçti çünkü hani video atmıyorum. YouTube abone kazanma hilesiyle e, kanal duruyordu arkadaşlar. Bugün de 2 tane video geldi zaten izleyebiliyorsunuz onları. Box yapmakla ee, bir tane de sokağa çıkmak videosu geldi arkadaşlar. Birkaç saat önce. Onu da izleyip like atabilirsiniz. Evet ilk gösterim olarak atacağım dediğim gibi zaten. Şu an videoyu. Bir dakika. Evet ekran paylaşımı yapsam iyi olacaktı. Fakat ee, bilgisayardan. Yani ben bilgisayarın alt Windows'tan aradığım için ekran paylaşımı yapamıyoruz henüz. Ama onu da bir şekilde çözümün yolunu bulacağım. Evet e, Face'ten videolar çektiğimde de bazı sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Yani bazı sıkıntılar yaşıyorum. Face'ten çektiğimde de bazı sıkıntılar yaşıyorum. Hani videolarım donuyor vesaire beyaz ekran veriyor vesaire. E, onları da düzeltmeye çalışıyorum. E, zaten farkındaysanız iki türlü bilgisayarla ben hani videolarımı çekiyorum böyle değişik şekilde. Yani normalde iki bilgisayardan çekiyorum. Ama bundan henüz reklam paylaşımı yapmadan idare edeceğiz şu an videolarımızı. E, dediğim gibi e, yavaş yüklenecek artık. Yani eskisi gibi hızlı değil. Uğraşıyorum kanal boş kalmasın diye yine. E, Videolarımı like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gece sohbeti beğenmeyi unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız likelayın. Ve bay bay.